Bilgisayar kullanımının artmasıyla bilgisayar oyunlarında sayısı giderek artmaya başladı. Ve de bilgisayar oyunları oynayan oyuncuların sayısı arttı. Peki bu bilgisayar oynayan oyuncular zamanını öldürüyor muydu? Yoksa bu kontrolsüz kullanım nereye gidecekti? Bu gibi insanlarda kaygılar oluşmaya başladı. Bu videomuzda size farklı bir bakış açısı sunacağız. Ve bu bilgisayar oyunlarıyla insanların işe alınıp alınamayacağını hep birlikte göreceğiz. Yani Bilgisayar oyunları acaba iş alımlarında etkili olabilir mi? Haydi birlikte izleyelim. Oyun oynama fikri insanlık tarihinde çok eskilere dayanır. Mesela zar oyunu yaklaşık 3000 yıllık geçmişe sahiptir. 2000 yılından sonra OECD ülkelerinin ev bilgisayarlarına ulaşım artmaya başladı. 2005 yılına gelindiğinde ise bu oran %70'lere kadar genişledi. Bilgisayarların yaygınlaşmasıyla kontrolsüz kullanımların artması ve takibinin doğru yapılamaması insanlarda bu tür aletleri nasıl kullanmalıyız ya da bize gösterilen durumlardan farklı kullanırsak Ne olur gibi sorular akıllara getirmiştir Bu durum bilgisayarlarda oyun oynanmasının iyi olmadığı yönünde de bir algı oluşturmuştur 2020 yılında Alexander Simons ve arkadaşları tarafından yayınlanan bir çalışmada İyi oyuncular, iyi yöneticiler midir sorusuna yanıt aramışlardır. Bu konuya önem göstermelerinin nedeni ise insan kaynaklarının personel seçiminde geleneksel olarak kullandıkları kişilik testleri, iş görüşmeleri ve referans kontrolleri gibi adımları bilgisayar odaklı yapmaya başlamaları olmuştur. Geleneksel yöntemler yerine dijital ortamlarda yapılan iş görüşmelerinde insan kaynakları sorumluları kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyip sanal ortam üzerinden görüşmeler yapmaktadır. İşte bu kişilik araştırmaları ve gözlemlemeleri yavaş yavaş oyunlaştırılmaya başlanmıştır. Oyun sektörü sadece eğlence oyunları üzerine kurulu değil. Yani oyun deyince sadece aklınıza eğlence oyunları gelmesin. Eğlence oyunları dışında geliştirilmiş bu özel tarzda oyunlarla insanlardaki ısrarcılık, problem çözme yeteneği ve liderlik vasıflarını gözlemlemek de mümkündür. Hatta Stacy Petter ve arkadaşları iş başvurularında oyuncuların oyun geçim başarılarını ve oyun tecrübelerini de kullanabileceklerini önermiştir. Use your Brains ve The Elder Scrolls adlı oyunlar problem çözme yeteneğini gözlemlemek için kullanılabilir. Eve Online ve Chevalier's Romance 3 liderlik gücünü ve davranışlarının gözlemlenmesi için kullanılabilir. Counter Strike aday kişinin yaratıcılığını ölçmek için kullanılabilir. League of Legends ve Dota 2 gibi oyunlar entelektüel yeteneklerin ortaya çıkarılması için kullanılabilir. Minecraft ise dil becerilerinin ve proje yönetme yeteneklerinin ölçümü için kullanılabilir. Halo 4 ve Rock Band gibi oyunlar ise takım oyunlarını ve performanslarını ölçmek için kullanılabilir. Portal 2 ise oyuncunun alansal anlama kabiliyetini problem çözme yeteneğini ve ısrarcı olma yeteneklerini geliştirmektedir. Team Fortress 2 ise kaynaksızlık durumuyla nasıl başa çıkılacağını, iletişim becerilerini ve ortama uyum sağlama yeteneklerini geliştirmektedir. Bu bilgiler ışığında araştırmacılar, Civilization oyununun yönetici olma becerileri üzerinde etkisini araştırmak istemişlerdir. Mark Zuckerberg, Facebook üzerinde 21 Ekim 2016'da paylaştığı iletide, ortaokul yıllarından beri Civilization oynadığını, en sevdiği strateji oyunu olduğunu ve mühendisliğe başlama sebeplerinden birisinin de bu oyunu olduğunu belirtmiştir. Denemelerin yapılması için Civilization 5'in o tarihte bulunan en güncel sürümü kullanılmıştır. Oyunun kısaca mantığı antik çağlardan modern çağlara kadar uzanan yeni bir medeniyet kurma çabasıdır. Bu medeniyetini sürdürmek için oyuncular kendi medeniyetlerinin sınırlarını geliştirmeli ve korumalı, yeni şehirler inşa etmeli, altyapılar oluşturmalı, eşsiz teknolojiler icat etmeli, ekonomisini geliştirmeli, kültürler ilerlemeler kaydetmeli ve diplomatik ilişkiler kurmalıdır. Civilization 5'in içinde geçen Gods and Kings ve Brave New World gibi genişletilmiş paketleriyle ile beraber 43 medeniyet ve her bir medeniyetin kendine has avantajları vardır. Her oyunda oyun dünyası değişmektedir. Bu değişim coğrafya, arazi ve kaynakları kapsamaktadır. Oyun içinde 4 ana kazanma mekanizması bulunmaktadır. Bunlar egemenlik kurma, bilim, kültür ve diplomasidir. Eğer hiçbir oyuncu bu tarz bir kazanma şartı yakalayamazsa oyun otomatik olarak 2050'de sonlanır ve oyun içinde en yüksek puana sahip olan oyuncu oyunu kazanmış olur. Katılımcıları için 40 kişiden oluşan, dilleri Almanca olan, işletme yönetimi okuyan, lisans ve lisansüstü öğrenciler seçilmiştir. Katılım gösteren öğrencilerin hepsi gönüllü olarak katılım göstermişlerdir. Öğrenciler deney şartları anlatılıp onay alındıktan sonra oyunun Gods ve Kings ve Brainy World paketlerinin dahil olduğu sürümler Steam üzerinden kişilere gönderilmiştir. Katılımcılara oyunu öğrenmeleri için de bir ay süre verilmiştir. Sonuçlara bakıldığında ise Civilization oyununda yüksek puana sahip olan kişilerin problem çözme ve organize planlı olma yetenekleri diğer katılımcılara göre yüksek çıkmıştır. Bu çalışmanın gösterdiği üzere oyunlar yetenekleri keşfetme üzerine hızlı bir çözüm olabilir. Dijitalleşmenin bu denli beraber insanların oyunlardan nasıl yararlanmaları gerektiğinin öneminin arttığı görünmektedir. Velilerin çocuklar üzerindeki oyun oynatmama baskısı yerine Oyunun doğru noktalarını yönetmeye çalışması yetenek gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Bir veli çocuğunu oyunlardan uzak tutmak yerine doğru noktalara yönelmesini sağlaması çocuk üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Çocuk veli iletişiminin zayıf olduğu durumlarda çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşmaktadır. Çocuklarımızın hangi oyunları oynadığını, oyunların içeriklerinin ne olduğunu, oyun içi konuşmalarda ne yaptıklarını takip etmek onların gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Özetleyecek olursak, oyunlar kötü değildir. Oyunlar bazen çok da işe yarayabilir az önce gösterdiğimiz gibi. O yüzden çocuklarımıza oyunları tamamen yasaklamak yerine, oynadıkları oyunların içeriğini kontrol etsek, onların isimlerini bilsek, oyun içi konuşmalarını takip etsek asa bu çok da güzel olurdu. Hem onlar üzerindeki baskıyı alırdık hem de onların kişisel gelişimine ve kariyerine olumlu katkıda bulunmuş olurduk. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.